Yeniden merhaba arkadaşlar. LAP Akademi bünyesinde gıdalarda pestisit analizleri üzerine hazırladığımız sunum serimizin dördüncüsüne hoş geldiniz. Serimizin bundan önceki sunumlarında pestisitin tarihçesini ve analitlerin kromatografik şartlardaki davranışlarını incelemiş, doğru metot oluşturmanın mühendisliğine değinmiştik. Dünya çapında gold metot kabul edilen Catchers'ı inceleyerek yöntemin inceliklerinden bahsetmiştik. Bu bölümümüzde pesticide analizlerinde validasyon protokolü ve asıl altında yatan felsefesini anlamaya çalışacağız. Serimizin dördüncü sunumu bundan öncekilerden biraz daha farklı olacak arkadaşlar. Bu bölüm bir başucu kitabı olacak nitelikte ve çok yoğun bilgiyi çok hızlı bir şekilde sunmayı planladım. Kavramada veya kavramları algılamada güçlük çekeceğinizi düşünmüyorum ancak böyle bir şey olursa sunumu durdurup bir geriden tekrar izlemeye devam edebilirsiniz. Bu sunumda validasyona başlamadan önce cihazımızın doğru ölçüp ölçmediğini neden kontrol etmemiz gerektiği üzerine duracağız. Ardından validasyon ve verifikasyon arasında neye göre seçim yapıyoruz? Bunu kavradıktan sonra ise validasyon basamaklarını ve asıl olan felsefesini anlamaya çalışacağız. Gördüğünüz üzere catchers insan etkisinin oldukça az olduğu basamaklardan oluşan son derece basit bir ekstraksiyon yöntemi. Ekstraksiyon kısmında doğrulamaya gitmeden önce cihazımızın doğru ölçüm yapıp yapmadığını kontrol etmezsek, validasyon veya verifikasyon aşamalarında yaşadığımız muhtemel sorunların nereden kaynaklandığını anlamamız zaman ve emek kaybına neden olur. Dolayısıyla geçerli kılma veya doğrulamaya başlamadan önce ilk yapacağımız iş cihazımızın performansını ve stabilitesini güvenceye almak olmalıdır. Bunun için size tek slide'da burada hızlıca anlatmaya çalışacağım ama ayrı bir sunum olarak da ele almayı planladığım basamaklardan kısaca bahsetmek istiyorum. Validasyon öncesinde cihazımın doğru ölçüm yapabilme kabiliyetinden emin olmam gerekiyor. Bunun için birçok yaklaşım denenebilir. Ama ben burada kendi geliştirdiğim yaklaşımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kısaca 4 basamaktan oluşan yaklaşık validasyona başlamadan önce bir gününüzü alabilecek uygulamalar serisi. Birincisi enjeksiyon tekrarlanabilirliği. Ne için yapıyoruz? Enjeksiyon sisteminin hep aynı kararlılıkta çalıştığını kontrol amacıyla ile kolonda önde Ortada ve sonda gelen üç analitten bir mix oluşturup 10 ppb olacak şekilde 6 enjeksiyon yaparak alanlar arasında sapmanın kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğunu görmeye çalışıyoruz. İkincisi retention time kaymalarının kontrolü için yine kolonun başında, ortasında ve sonunda çıkan üç analitten bir mix yapıp aynı şekilde Altı ardarda enjeksiyon yapıyoruz. RT kayması var mı yok mu? Varsa belirlediğimiz sınırlar içerisinde mi kontrol ediyoruz. Kütle tarama doğrulamasında ise MS dedektör adı üzerinde kütle dedektörü TÜN aldıktan sonra sertifikalı TÜN solüsyonlarından seçtiğimiz bir kütle olabilir ya da herhangi bir sertifikalı referans madde olabilir. Önce... MS1, sonra MS3'te scan modda tarama yaparak gerçek kütle ile ölçülen kütle arasındaki farkın cihaz spekleri ile uygun olup olmadığını görüyoruz. Injection keriografi yani taşınım için ise cihazınızın bir önceki enjeksiyondan taşınım yapmadığını kontrol amacıyla yüksek değişimde Yine kolonun başında, ortasında ve sonunda gelen üç analitle bir mix oluşturup ardarda arda enjeksiyonlar yapın. Ardından solvent blank vererek taşınıp taşınım olup olmadığını kontrol edin. Eğer bu maddeleri sırasıyla gerçekleştirip uygun değerler aralığında olduğunu tespit ederseniz cihazınızın doğru ölçüm yaptığını büyük oranda güvenceye almış Olursunuz. Cihazlarınız performans doğrulama aşamalarından güvenli geçti. Peki biz validasyon mu yapacağız verifikasyon mu? Arkadaşlar eğer metodunuz sizin tarafınızdan geliştirilmiş ise veya bir yayından değiştirilerek uyarlanmış ise geçerli kılma yani validasyon yapmanız şart. Ancak çalışmayı düşündüğünüz metod standart olarak yayınlanmış. Bir gold metot ise veya saygın A sınıfı dergilerde yayımlanarak uluslararası laboratuvarlar arası bir çalışma ile geçerli kalmış ise doğrulama yapmanız yeterlidir. Ancak şunu söylemeliyim ki, *Catchers EOI* 2007 yayınında 26 pestisit ile laboratuvarlar arası kollektif çalışma ile geçerli kılınmıştır. Bakın, 26 pestisit. Şu anda bir gıda laboratuvarı yetki alabilmek için Regülasyonlar gereği 330 pes raporlaması gerekmektedir. Dolayısıyla bizim doğrulamanın daha üzerinde bir çalışma yapmamız her zaman asıl olandır. Sante'yi de incelediğinizde validasyon verifikasyon ayrımı yapmadan metot validasyonu terimi kullanıldığını fark edeceksiniz. Pestisit analizleri için laboratuvar içi validasyon terimini kullanmak daha uygun olacaktır. Pestisit analizleri için bir rehber niteliğinde olan 2020 yılının Ocak ayında yenisi yürürlüğe giren Santa Rehber dokümanına göre validasyon prosesinde genel anlamda olması gerekenlerin özeti bu tabloda arkadaşlar. Temsilli matriks seçimi matriks etkisinin ortaya konulması, doğrusallık, spesifiklik, ölçüm limitinin belirlenmesi, doğruluk ise gerçeklik ve kesinlik olarak iki basamaktan oluşup validasyonun ana direğini oluşturuyor ve sağlamlık. Ben buna risk analizi diyorum. Aslında daha da fazlası olabilir. İşin içerisine girdiğinizde rutin başlayıp günde 20'nin üzerinde numune değerlendirmeye başladığınızda bu parametrelerin aslında askeri gereklilikler olduğunun farkına varıyorsunuz. Analiz edeceğiniz ürünlere göre Sante dökümanında belirlenen ürün gruplarından temsili en az bir matrix ile çalışmanız gerekmekte. Her ürün grubu için... Ayrı ayrı validasyon yapmanız gerektiğini de unutmayın. Ancak bazı ürün grupları ekstraksiyonu aynı ise birleştirilebilmekte. Catchers'ın pH düzenleyici bufferlı versiyonu kullanıyorsanız yüksek asitliler ile yüksek su içeriklileri temsilen tek bir matriks ile çalışabilirsiniz. Ancak en doğru çalışma için size önerim arkadaşlar. Mümkün olduğunca farklı matris ile çalışın. Kolay ve hızlı olsun diye kabak matrisi ile çalıştığınızda evet validasyonu bitirirsiniz. Ama bir greyfurt, çilek, nar arasındaki sinyal gürültü oranlarının değişimini farklı matrislerdeki interferans eğilimlerini net olarak anlayamazsınız rutin analizde ise onlarca farklı ürün geleceğini düşünürsek ne kadar çok matris çeşitliliği o kadar çok deneyim ve metod sınırlarınızı daha doğru tespit etmek demek. Bunu unutmayın. Grup 3 içerisinde yer alan ürünlerde ekstraksiyon öncesi su ilavesi ile su içeriğinin %70'in üzerine çıkarıldığı durumlarda bu grup Grup 1 ile birleştirilebiliyor. Ancak metodunuzda birebir asetonitril numune tartımı yapmıyorsanız bu durumda raporlama limitleri daha küçük örnek miktarlarına karşılık gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Grup 4A ve grup 4B olmak üzere iki alt gruba bölünen dördüncü ürün grubu için tek bir temsili matrikste çalışılması yeterli olacak. Ben size bu ürün grupları için zeytinde çalışmanızı öneririm. Yüksek şeker ve düşük su içerikli ürünler için laboratuvarınıza en çok hangi ürünün geleceğini öngörüyorsanız mutlaka öncelikli o matrisi seçin. Eğer bir öngörünüz yok ise daha sağlam bir validasyon için kuru üzüm ve bal seçilebilir. Zor veya özgün ürünler grubunda eğer laboratuvarınıza 50 numuneden az numune geliyorsa yani ara sıra analiz ediliyorsa raporlama limitlerinde geri kazanım çalışılması yeterlidir. Gördüğünüz üzere 10 grup bulunmakta validasyona başlamadan önce gelecekte analiz etme ihtimaliniz olan ürünleri ve hangi grupları temsil ettiğini iyi planlayarak işe başlamanızı öneririm. Arkadaşlar sizlere validasyon planınızı çok çeşitli matrisler ile ve uzun zamana yaymanın en doğrusu olduğunu söyleyebilirim. Doğrusallık kontrolüne bakacak olursak burada amaç ekstraksiyon sonrası VL'i aldığınız örnekte kantitasyon yaparken dedektörün ölçebildiği alanın içerisinde sinyal üretilebildiğinin kontrolüdür. Kalibrasyon eğrisi fonksiyonunun lineer, orijinden geçmesi zorlanmayan 1 bölü x ağırlıklı olması genel anlamda Pestit analizlerinde tavsiye ve tercih edilendir. Kalibrasyon matrix match çizilmelidir. Hatta zor veya yoğunlaştırılmış matrix ile yapılmasını ben tavsiye edebilirim. En az 5 noktalı olması santede gerekliliktir. Eğer seyretme faktörü kullanmıyorsanız ve eloikünüz 10 ppb olacak ise 5, 10, 20, 50 ve 200 ppb bence idealidir. Uygunluk kontrolü için limitlerimiz nedir derseniz, kalibrasyon standartlarının kalibrasyon fonksiyonu kullanılarak hesaplanan konsantrasyonu ile gerçek konsantrasyonlardan artı eksi %20'den fazla sapma göstermemesidir. Burada dikkat edilmesi gereken her bir analit için pik entegrasyon parametreleri ve smoothing faktörün gözden kaçmamasıdır. Validasyonda ne uyguladıysanız rutininizde de onu uygulamak zorunda olduğunuzu aklınızdan çıkarmamalısınız. Doğrusal kontrolünü tüm analistler tarafından yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu gereğlerinin pesit analizleri için hazırladığı validasyon şablonunda verileri girerek doğrusallık kontrolünü yapabilirsiniz ancak analiz yaptığınız cihazlar ile gelen tüm softwarelerde bu kontrol zaten mevcut burada 3 noktalı bir kalibrasyonda ikinci noktanın uygunsuz olduğunu bize gösteriyor Eğer solvent bazlı kalibrasyon eğrisi kullanıyorsanız ki bunu hiçbir zaman tavsiye etmem, analizi yapmayı planladığınız tüm ürün gruplarındaki belirlediğiniz matrislerde analiz yapıp T testi uygulamanız gerekir ki bunu yapmak neredeyse imkansız ve anlamsız. Pestit analizlerinde sonuç veriyorsak kalibrasyon o ürün grubuna ait bir temsilli matris ile çalışılmalıdır. Bakın burada çok ilginç bulduğum bir örnek var. Genelde matris içerisinde sinyal kaybı olur diye düşünülür ancak bazı analitler bazı özel matrislerde çok daha iyi iyonlaşabiliyor. Bu da onlardan biri. 50 ppb dibufen pirat solvent asetonitril içerisinde 10 üzeri 4 sinyal üretirken Zencefil matriks içerisinde 10 üzeri 5 sinyal üretiyor. Yaklaşık 10 kat fazla sinyal üretiyor. Ayrıca iyon reşiyorlarda değişmiş durumda. Gördüğünüz üzere. Spesifiklik kontrolüne değinecek olursak kromatografik ve spektrometrik ayrımın sağlandığının kontrolüdür aslında bu basamak. Sante bu konu ile ilgili alıkonma zamanı için artı eksi 0 ,1 dakika ile sınırlama getirmiştir. Ancak bu genel geçer kural olabilir. Örneğin likit kromatografide önde gelebilen ve bazı tailing yapan analit piklerinde artı eksi 0 ,1 çok dar bir sınır çizerken gaz kromatografide artı eksi 0 bir çok geniş bir aralıktır. Bunu en iyi kullanıcı kendi deneyimleri ile bulacaktır. Ayrıca kalitetif iyonlar için aynı beçişi eğrisinde kalibrasyon eğrisine en uyumlu seviyeye karşılık gelen iyon oranları ile sizin örneğinizdeki iyon oranları arasında artı eksi %30 sapma olabilir. İyon geçişleri için MS dedektörlerde bir kantitasyonda kullanılmak üzere en az 3 iyon, MS MS'lerde en az unit olarak 2 iyon geçişi, yüksek çözünürlüklü MS'lerde ise virgülden sonra 4 basamak hassasiyette en az 2 iyon gerekmektedir. Kromatogramdan da görüldüğü üzere kantitatif iyon ile kalitatif iyonlar overlay yapıldığında aynı alıkonma zamanında gelmiş olmalıdır. Ölçüm limiti yani lo hesaplaması için giderek azalan konsantrasyonlarda geri kazanım çalışarak verilerin geri kazanımın %70 ve %120 aralığında olduğu, RST değerinin %20'nin altında olduğu en düşük konsantrasyona kadar ilin inilir. Ancak biz ülke olarak pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerinde Avrupa Birliği emirallerini kullanıyoruz. AB emirallerinde bir pestisit ruhsansız veya yasaklı ise bazı özel pestisitleri ve kalıntı tanımlarını ayrı tutmak kaydı ile belirlenen maksimum kalıntı limiti 10 ppb olmakta. Bazı özel pestisitler örneğin karbofranlar elmada veya Endosülfanları bu durumun dışında tutarsak 10 ppb seviyesi Eloq çalışması için bize normal şartlarda yetmektedir. Doğruluk parametresine bakacak olursak doğruluk akuresi, deney sonucu ile kabul edilen referans değer arasındaki yakınlık derecesi ve gerçeklik ile kesinlik parametrelerinde Kapsamakta. Genel olarak gerçeklik yer yani lokasyon kesinlik ise dağılım göstergesidir. Bu nedenle gerçeklik toplam sistematik hata üzerinden kesinlik ise standart sapma üzerinden ifade edilir. Dolayısıyla biz doğruluk parametresi altında gerçeklik ve kesinlik olarak iki çalışma yapmamız gerekiyor. Trueness yani gerçeklik deney sonuçlarından bulunan ortalama değeriyle kabul edilen bir referans değer arasındaki farktır arkadaşlar. Gerçeklik ölçümü genellikle toplam sistematik hata yani bias cinsinden ifade edilir. Sante validasyon çalışmasında geri alma değerleri için %70-120 aralığında olmalıdır diyor biliyorsunuz. Yine bunu şöyle açıklayabiliriz. 10 PPB geri kazanım çalıştık. Kalibrasyon eğrimizi aynı batch içerisinde çizdirdik. Sonucumuz 7 PPB ile 12 PPB aralığında olmalıdır diyor. Bu çalışmayı tüm analistler ile biri LOQ olmak üzere iki seviyede en az 5 tekrar çalışmalıyız. Bu tanımlar örnekleriyle açıklanamayınca biraz havada kalabiliyor. Dolayısıyla şematize etmek daha anlaşılır kılabilir diye düşünüyorum. Bakın ilk çalışmada yüksek kesinlik ve yüksek gerçeklik görüyoruz. Tüm sonuçlar istenilen bölgenin içerisinde. İstediğimiz mükemmel bir gerçeklik bu. İkinci çalışmada kesinlik çok iyi ancak gerçeklik çalışma sınırımızın tamamen Dışında kalmış. Üçüncü çalışmada gerçekliğimiz ortalamada iyi ancak kesinliğimiz sınırları bu sefer aşmış durumda. Dördüncü çalışmada ise kesinlikle gerçeklikte yok maalesef. Bu durumda cihaz ve ekstraksiyon tarafında ne aksaklıklar var onu irdelememiz gerekiyor. Evet. Kesinlik parametresi sadece rastgele hataların dağılımına bağlıdır. Doğru değere veya referans değere bağlı değildir arkadaşlar. Kesinlik ölçümü genellikle standart sapma veya relatif standart sapma cinsinden ifade ediliyor. Yine örnek üzerinden anlamaya çalışalım. Birinci çalışmada çok yüksek kesinlik elde etmişiz ancak hedef noktadan uzaktayız. Doğruluğumuz çok düşük. İkinci çalışmada her sonuç birbirinden oldukça uzakta düşük kesinlik ve doğruluk var. Bu istemediğimiz bir durum. Üçüncü çalışmada istenen doğruluk içerisinde kesinliğimiz bu sefer sınırları aşmış. Dördüncü çalışmada ise hedefin tam ortasında hiç sapma yaşamamışız. Yüksek kesinlik ve doğruluk elde ederek amacımıza ulaşmışız. Bu çalışmaların iki alt parametresi vardır. Birincisi tekrarlanabilirlik. Kısa zaman aralığında biri ELO2 seviyesinden olmak üzere iki konsantrasyonda en az 5 tekrarlı geri alma çalışmaları yapılır. Laboratuvar içi tekrar üretilebilirlikte ise uzun zaman aralıklarında 5 farklı zamanda biri yine ELO2 seviyesinden olmak üzere iki konsantrasyonda tüm kişiler ile geri alma çalışmaları yapılır. Yüzde aresli değerleri %120'nin altında olmalıdır. Validasyon ile ilgili yine UGR'lerinin hazırladığı çok kullanışlı bir Excel bulunmakta. Buraya çalışmalarınızdaki verileri aktardığınızda İstatistik hesapları otomatik olarak yapıp validasyon raporunuzu alabiliyorsunuz. Çok kullanışlı bir format hazırlamasında emeği geçen arkadaşları da buradan selam olsun. Sağlamlık aslında en aceleye gelmeyecek parametre. Metodunuzu zorladığınızda rutinin dışına çıkma ihtimalinizin realiteye döküldüğü durumlarda Metodun doğruluğunun ölçümlenmesidir. Örneğin bunun için farklı marka ve lotlara ait sarf malzemeler, mobil fazlar, VR'ler, filtreler, catchers kitleri kullandığınızda doğruluğunuzda sapma oluşuyor mu? Örneğin LCD genelde inorganik fazda formik asit kullanılır. Bunun yüzde değişimi ile oynayabilirsiniz. Keçir Solvent'inde kullandığınız asetik asit değişiminde oynama yaptığınızda neler olabilir? Bunu deneyebilirsiniz. Benim en çok test ettiğim parametre VL tablasında bir gün, üç gün ve bir hafta beklettikten sonra ölçüm yaptığınızda ne sonuçlar alıyorsunuz? Aklınıza gelebilecek her türlü sorunun kontrollü şartlar altında denenmesidir sağlamlık. Yani Analizinizin tabiri caizse yumuşak karnı neresidir? O noktaları saptamak için yapılır bir nevi risk analizidir. Arkadaşlar serimizin dördüncü sonumunda sonuna geldik. Son olarak size söyleyebilirim ki pestisit analizleri yoğun konsantrasyon ve emek isteyen adeta bir cambazlık gibidir. Pestizit, analizi doğası gereği farklı fiziksel ve kimyasal özellikteki birçok maddenin aynı anda ölçülmesidir ki belki şöyle açıklayabilirim. Örneğin sirke gittiniz ve conklör izliyorsunuz. Conklör önce bir tane labut, sonra iki, sonra üç, daha sonra dört, beş, altı derken on labutu aynı anda elleriyle döndürüyor. Eğer bu bir pestisi taneyiz olsaydı jonglörümüzün labut yerine kalem, saksı, dondurma, çakmak, zar, biberon ve benzersiz yüzlerce eşyayı aynı anda ustalıkla elleri arasında döndürebiliyor olduğunu görecektik. Umarım validasyonu nasıl yapmamız gerektiği ve felsefesi konusunda sizlere faydalı olabilmişimdir. Yeni bir sunumda görüşmek üzere. Huzur ve sağlıkla kalın.